Selam Aslan ve Başak arkadaşlarım Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz sevgili Aslan ve Başaklar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımı yapacağım daha öncelerinde aylık yapıyordum sizler için iki haftalık iki haftalık yapacağım artık bundan sonra çünkü aylık çok uzun oluyor 15 aralığa kadar aşıklar açılımı yapacağım sevgili aslan ve başak arkadaşlarım için ama öncesinde sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlar yeni yıla kimler ilişkilerinde mutlu girecek videolarımı yükledim sevgili arkadaşlarım daha önce de aynı kanaldı kanalı ben değiştirmedim sadece ne olduysa aboneleri sıfırlandı aynı arkadaşlarım sizi tekrar aboneliğe bekliyorum şöyle bir gözden geçirin daha sonra ilişkilerinizle aşkınızla alakalı değişik videolarla karşınızda olacağım burada da aynı şeyler olacak çayfalı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum aboneliğe bekliyorum buraya da bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili aslan ve maşak arkadaşlarımı bekliyorum Evet şöyle 15 aralığa kadar önce aslan arkadaşımdan başlayacağım sevgili başak arkadaşımdan çıkmak üzere aşıklar açılımı yapacağım tabii ki hatırlatmak durumundayım burada size ait kart yok bizler kendimizi biliyoruz değil mi canlar kalbimden geçeni ben biliyorum ben kendime niye bakayım önemli olan aşk duyduğum kişinin içinden ne geçiyor ona bakacağız hayalleri neymiş nasıl bir aşk istiyor nasıl partner hayalinde var bunlara bakacağız sizin aşk duyduğunuz kişinin hayalleri açacağım daha sevgili aslan arkadaşım önce sıra tabii ki sizde sıralamada öyle bazen karıştırabiliyorum burç adlarını ama olur o kadar olur aslan aslan aslan sevgili aslanlar sizin aşk duyduğunuz bay ya da bayan karşınızda kişinin içinden geçen hayaller bunlar sevgili aslan arkadaşım eşiniz de olabilir sevgiliniz de olabilir eksiniz küsünüz pilotonik yalnızsınız hiç fark etmiyor kalbinde aşk mı var tamam o insanın içinden geçenler baya bir mücadele içinde iç dünyasında hayallerinde o insanın yaşantısı değil bu sevgili aslan arkadaşım içinin hayallerine bakıyorum ev hayatına bakmıyorum ev hayatı ayrı bir şey içimden geçen hayaller bunlar örneğin Baya bir mücadele savaş halinde. Niçin? Hayalci biri, hayali var. Hayalinde ne kurduğu ise bu insan, sizin bu aşk duyduğunuz bay ya da bayan bu insan, her kimse kaybetmemek için baya da bir sıkı sıkı tutuyor. İstiyor ki sevgili aslan arkadaşım yoluma öyle biri çıksın ki diyor, öyle biri çıksın ki onun için savaşmalıyım, onu sıkı sıkı sarmalıyım, onu kaybetmekten korkmalıyım öyle bir sarmalıyım ki benim için sürpriz olmalı o diyor sürpriz olmakla kalmayıp ben durur muyum hemen başlarım yıldızlı planlar yapmaya çünkü yıldız mutlu aşktan söz eder mutlu gelecekten söz eder hemen başlarım diyor planlar yapmaya mutlu aşk planları gelecek planları yaparım diyor onunla köklü kuruluş bağ kurarım diyor işte imparator da geldi o da güçlü ben de güçlüyüm Karşılıklı kadersel olarak ama aşksa aşk, sevgiyse sevgi. Biz bunu yaşarız diyor. Bu tabi karşı tarafın kalbinden, hayallerinden geçenler. Uh, onu alır derre tepe tabiri caizse dağ bayır şehir şehir gezerker der. Eğlenebiliriz. Neden olmasın? Yolculuklara çıkarız. Mutlu aşkı yaşamak için diyor. İçinden geçenler bunlar. Bunlar mı bunlar? Şimdi benim sevgili aslan arkadaşım 15 Aralık'a kadar, açılımım 15 Aralık'a kadardır sevgili arkadaşlar. Diyelim ki bu kişi ya da kişilere ilanı aşk ettiniz. Açılamıyorsun, aşıksın, hoşlanıyorsun, açılamıyorsun. İlanı aşk ettin veya kendini gösterdin, dürüstçe itirafta bulundun vesaire falan. Size cevabı ne oluyor? Bu kişinin tepkisi geliyor aslan cevabın geliyor. Hmm, harika süper süper bebeğim şöyle ki hemen etkiniz altında kalacak adil yoldan başarı görecek görecek de şöyle de bir şey var of. bakın buradaki şahs karşı taraf değneğin birinin ucundan tutmuş diğerine sırtını dönmüş tamam sizin etkiniz altında kalıyor ama siz bakmayın etki altında kalmaya bu kart çok da sağlam bir kart değildir. Ben de etkilendim diye farz edelim. Etkilendim ama el ayak bende bağlıysa ben iki adım gidemem. Ne yaparım? Ancak size sırtımı dönerim. Bu böyle bir durum mu? Yoksa sizin itirafınız üstüne aman Allah'ım sizin etkiniz altında kalarak risk mi alıyor acaba? Sizi hayatına mı alacak? Sizi mi kabulleniyor? Yoksa bu kişinin hayatında başka birileri mi var? Bakalım mı canlar? Sevgili aslan arkadaşlarım. Bakmak lazım. Tamam güzel. Hemen etkiniz altında kalıyor. Buyurun. Burada bir şey var. Hmm. Bakalım. Hmm. Evet. Yaramaz. Tamam. Yaramaz. <gülüyor> e ne yapayım? Yani Şengül de Şengül'lüğünü yapıyor ya. İşte bu kadar basit. Şengül Şengül'lüğünü yapıyor bu taraf siz sevgili aslan arkadaşım bu taraf başkası bu da sizin aşk duyduğunuz zat buyurun ne Allah'ım be karşı taraf artık ya sevgilisi ya eşi eğri oturacağız doğru konuşacağız anne baba yok burada aile büyükleri burada yok onlar azize de geçerli ama burada asla buradaki ya dediğim gibi evli ya da sevgilisi var ya erkek arkadaşı var ya kız arkadaşı var. Sizden de tabana kuvvet kaçıyor. Ya da olmazsa daha da olmazsa tutkumu da tatmin yapabilirim diyor. Sağlam değil yani aman aman aman aman aman aman. Etkiniz altında kalıyor ama sağlam değil. Sevgili aslan arkadaşım buyurun bizzat da gösteriyorum. Tutku tatmini anlatabildim mi? Gönlümüzü eğlendirelim. İşi de yapıyor bu insan bazı aslan arkadaşlarıma bazıları tamamen direkt olarak kaçıyor değiştiriyor yani sizi değiştiriyor istemiyor çünkü burada bak bakın görüyorsunuz ben yapmıyorum kararken çekiyorum bırakıyorum asla buradan kaçmıyor ah yine kim çıktıysa buraya birileri çıktı aşk diyor sevgili aslan arkadaşıma melekler aşk veriyor ama kimi veriyor senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye, güven, aslan. Buraya güvenme. Seninki sana gelecek diyor. İşte bu kadar basit. Oldu mu? Oldu işte. Böylesine açılıp da ne yapacaksınız? Ha i̇şte karşı taraf siz. Ah benim aslancıklarım. Bitti. Sizin olan size gelecekmiş. Yaramazlardan ne yapıyoruz? Tabana kuvvet, uzak duruyoruz. Benim güçlü aslanlarıma bu yapılır mı? Yapılmaz ama yapan yapıyor değil mi canlar? Aman aman aman aman açılmayın. Hatta tamamen mevzuyu kapatın sakın açılmayın. Bence kapatın gitsin. Gerçeği zaten sizi bulacakmış hiç merak etmeyin. Sizin yeter ki kalbiniz sevgi dolu olsun. Evren onu boş bırakmaz siz kafayı yormayın. Bırakmaz gerçekten rahat olun ya sevgili aslan arkadaşlarım benim güçlü aslanlarım evet buyurun imparator fırlattı kendini Şengül ne diyorsun çok güzel söyledin diyor ya bu imparator da ayrı bir terane <gülüyor> canlar evet doğruyu söyledin ben imparatorum onların gerçek kadersel aşkı gelecek diyor sevgili aslan arkadaşlarım çünkü ben daha başa geçmedim buyurun imparator resmen attı kendini Ah benim aslancıklarım korku yok diyor. Sizin kaderinizdeki size gelecekmiş. Evet sevgili aslan arkadaşlarımızı tamamladık. Şimdi sıra geldi Başak arkadaşlarımıza. Bakalım Başak arkadaşlarımızın aşık oldukları, elektrik aldıkları, hoşlandıkları kişinin içinden geçen hayaller neymiş? Kalbinden geçenler neymiş? Şöyle bir bakalım canlar. Bizim tarotumuzdan kesinlikle kaçmıyor bitti yine burada bir nane çıktı ya durun bakalım sevgili başak arkadaşlarım karşı size ait kart yok hatırlatmak durumundayım tamamen bay ya da bayan karşı taraf her kim ise tek insana ait tek insanın kalbinden geçen hayalleri bunlar hayatı değil içinden geçen hayaller bunu her fırsatta hatırlatacağım canlar Uf, sessizde hem sessizde ...hem de hayallerinde arayış içerisinde bu insan arıyor. Arıyor ah diyor şöyle köklü kuruluş yapabileceğim kişi keşke benim yoluma çıksa arayış. Keşke öyle biri benim yoluma çıksa da ben onu hem şans görsem hem de kabullensem. Çünkü kader çarkı şanstan söz eder, kabullenmekten söz eder. Keşke öyle bir şey olsa da ben onu hem kabul etsem hem kendimi şans görsem... Ben durur muyum öyle biri benim yoluma çıktığı an? Oho ben ona nazik davranırım diyor. Ben ona çok kibar davranırım, güzel davranırım diyor kartta. Hiç durmam, sıkıntılar, hayatımda her neyse hemen bir kenara bırakırım diyor. Bakın 3 şans yan yana. Bu da şanstan söz ediyor. Bu kartımız da şanstan söz ediyor. Bu kartta şanstan söz ediyor. Aman Allah'ım ne kadar ilginç hemen diyor sıkıntılar neyse askıya alırım ondan sonra tutarım karşı tarafın elinden evlilikse evlilik maceraysa macera hemen atılırız atlarım diyor sıkıntı değil tabi engelli değil ise bakın evlilikse evlilik maceraysa macera hiç kaçırmam ben bunu yaparım diyor güzel çok güzel onun da hayalleri var harika ama anlarız şimdi bakalım Sevgili Başak arkadaşım, güzel hayaller var karşı tarafta. Şimdi 15 Aralık'a kadar Başak arkadaşım, bu güzel hayalleri taşıyan arkadaşımıza ilanı aşk etti. Kendini sundu, gösterdi. Dürüstçe itirafta bulundu. Seviyorum, aşığım dedin. Her neyse, karşı tarafın tepkisi, cevabı ne olacak size? Geliyor cevabın Başak. Mektup geliyor. Aa, bu da neyin nesi? <gülüyor> Korku içinde. Hayırdır inşallah. Hemen anlarız. Evet. Bakacağız şimdi. Bu neyin kararı? Evet. Bir miktar, bir miktar bir miktar sıkıntıları var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Sevgili Başak arkadaşım. Bütün Başakların aşk duyduğu kişiler evli diyemem. ama. Hepsi de %100 bekarda diyemeyiz. Çünkü binlerce, milyonlarca başak var değil mi? Aşık, aşk duyan. Tabii ki içinde evli olanın da var, farklı olanın da var. Bakın yalanla size yaklaşıyor bu insan. Niçin? Çünkü burada bir engel var. Bir yerde engele karşı bir anda karar alma aşamasına gelecek. Sizin itirafınız karşısında önce korku duyacak. Bir kaybetme korkusu hem sizi kaybetme korkusu duyacak bu insan biraz fırıldak ruhlu biri sevgili arkadaşlarım maalesef öyle ki şu an benim aldığım enerji bu fırıldak ruhlu biri hem sizi kaybetme korkusu duyacak bu insan hem de buradakini buradaki sözlü nişanlı eş ya da anne baba konum tek kelime öttesi olamaz anlatabildim mi hayattan keyif almıyor. İçinde bulunduğu şey, engeli her neyse, sevgili Başak arkadaşım, bu insanın keyif almıyor. Keyif almadığı için size ihtiyacı var, risk alabilirim diyor. Nasıl alacağım ben riski? Yalanla dolanla bunu yapmak durumundayım. Bizzat yalanı görüyorsunuz. Niçin ben bu yalana başvuruyorum? Başak bana aşık olmuş. E zaten ben hayattan keyif almıyorum ki. Engelim olsa ne olur, olmasa ne olur. Mutlu değilim arkadaş. Hazır başak da bana aşık olmuşken aptal mıyım ben? Ondan niye mahrum kalayım ki? Buyurun mahrumiyet geldi. Ben ondan niye mahrum kalayım? Öyle yaparım, böyle yaparım. Bir şekilde başağı da oltalarım. O tarafı da oltalarım. Her iki tarafı da idare ederim. Bu iş budur. Aha, bu kadar. Şengül sözlerim bunlar. Bu kadar basit güzel. <gülüyor> Sevgili Başak arkadaşım. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Bana sorarsanız. Tabii ben saygı duyuyorum. açılırsanız veya açılmazsınız. 15 Aralık'a kadardır bu açılımım. Sevgili Başaklar. Böylesine açılacağınıza mevzuyu tamamen kapatın gitsin. Daha karlı çıkarsınız. Yine de karar sizindir. Saygı duyuyorum canlar. Engelli yalan var dolan var bitti o da neden sizden mahrum olmamak için eğlenelim takılalım anasını satayım takılalım şengülü bilirsiniz artık bilen bilir değil mi hall oldu diyor hall oldu. ne hall olduysa, bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor bu durumdaki hayrı görecekmişsin sevgili başak evet Bunda da var bir hayır diyor melek. Boşver diyor. Karşı tarafın bu yaptıklarında vardır bir hayır. Demek oluyor ki sizin de gerçeğiniz size gelecek. Ah benim sevgili bereketli başaklarım. Olur o kadar. Siz yine de siz bilirsiniz bilmiyorum. Bana sorarsanız açılmayın derim. Evet sevgili arkadaşlar bu açılımımızın da sonuna geldik. Sizleri tekrar Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu girecek? Açılımları yapıldı. Yüklemelerini de yaptım. Sevgili arkadaşlarım lütfen buyurun. siz oraya bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarımı bekliyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.